P noktası yeşille gösterilen yayın merkezi. İşte burası. P noktası. P açısının ölçüsü 0,4 radyan ve R yarı çapı. R yarı çapı ise 5 birim olarak verilmiş. Buranın uzunluğu 5 birimmiş. Bizden yeşil yayın uzunluğunu bulmamız isteniyor. Burada verilen bilgileri daha iyi anlayabilmek için P'yi bu büyük çemberin merkezi olarak düşünelim. İşte bu büyük çember. Ve burada ölçüsü verilen p açısı yeşil yayı görüyor. Şimdi isterseniz videoyu durdurun ve bu yayın uzunluğunu kendiniz bulmaya çalışın. Radyan nedir? Hatırlayanız var mı? Eminim vardır. Bir düşünelim. Açının gördüğü yaydan bahsediyoruz. İşte bu yeşille gösterilmiş olan yay. Ve bu yayın uzunluğunu merak ediyoruz. Eğer bu açı 0,4 radyansa, gördüğü yayın uzunluğu 0,4 çarpı yarıçapın uzunluğu olur. O halde buraya 0,4 yarıçapın uzunluğu yazabilirim. Ama soruda verilen birim bu değil. Sorda bu yayın uzunluğunu yarıçapın uzunluğunun verildiği cinsten bulmam gerekiyor. Evet, yarıçapın 5 birim uzunluğunda olduğunu biliyoruz. O halde bu yayın uzunluğu 0,4 yarıçapın uzunluğu çarpı 5 birim bölü yarıçapın uzunluğu olmalı. Yarıçap uzunlukları birbirine götürüyor ve geriye bu ifade kalıyor. 0,4 çarpı 5 ve bu da 2 eder. Şimdi tekrar edelim. Eğer bir açının ölçüsü radyan cinsinden verilmişse bu açının gördüğü yayın uzunluğu Açının ölçüsüne eşit olur. Ve eğer yarı çap 5 birimse, bu yayın yarı çapın uzunluğu cinsinden uzunluğu 0,4 çarpı 5 yani 2 birim olarak bulunur. Bu kadar kolay.